Ey könül sevmekle, tüm hakiki yar yoktur Abes yerine özünü görme, vefadar yoktu. İnanıp her gözü şehreye etibar etme Bu vefasızlara alamda etibar yoktu. Bugün sene sabah yarı olurlar hemden onlar da saf temiz, mehtil elgar yoktu. Oca tarif koy aşıkler edilir Feria, gözeller ki mağandızülümkar yoktur. Akşam olur, karanlığa kalırsın. Akşam olur. Derin derin sevdalara dalarsın Oy gelin gelin sevdalı gelin Öldürdün beni Derin derin sevdalara dalarsın